Selamlar. Ben bugün size cimcime bebekler yeleğinin örneğini anlatacağım arkadaşlar. Şişim 3 numara, ipim Angora vişne rengi bir iplik. İsterseniz Bismillahirrahmanirrahim deyip sizlerle örgümüze başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. <Gülüyor> kenar ilmeğim, ilk kenar ilmeğim olduğu için bunu örüyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi bir iki ters yapacağız. 2 ters, iki ters, üç düz. Kahve çekirdeği modelini yapıyoruz burada arkadaşlar. Üç tane düz yapacağız. 3 düz tekrardan 2 tane ters 1 tane düz şişin başını doluyoruz 2 taneyi birden keseceğiz arkadaşlar sola doğru 4 tane ters öreceğiz burada 1 2 3 4 Burada, şimdi burada 1 ilmekten 5 ilmek çıkartacağız. 1 2 3 4 ve 5. Tekrardan 4 tane ters 1 2 3 ve 4 ilmeklerimin yönünü değiştirerek az önce yaptığımız işlemi burada da az önce so sola doğru kesmiştik şimdi sağa doğru keseceğiz arkadaşlar 2 ilmeği bir alıp sağa doğru kesim yapıyoruz bir doluyoruz tekrardan bürdüz örüyoruz 2 ters 3 tane düz burası kahve çekirdeği 2 ve 3 2 tane ters ve kenar ilmeği evet arkadaşlar örgümüzün arka yüzündeyiz arka yüzünde tersleri ters düzleri düz olarak öreceğiz arkadaşlar ben burada arka sırayı size gösterdikten sonra e, bir daha göstermeyeceğim ön yüzler tersi ters arka yüzünde sürekli tersi ters düzü düz olarak öreceğiz kenar ilmeğimi yormadan aldım 2 düz üç ters İki düz. Burada tekrardan bir ters doladığımız ilmek ters olarak örülecek, yanındaki ters olarak ve dört tane düz düzümüz öreceğiz arkadaşlar. Bir, 2 2 üç ve dört şimdi bir ilmekten beş ilmek çıkartmıştık onları tekrardan burada arka yüzde ters örüyoruz ön yüzde düz olarak örülüyor arka yüzde ters olarak örülüyor Arkadaşlar 2 üç üç dört ve 5 4 tane düz 1 2 3 Ve 4 Bir tane ters Doladığımız ilmek Ters Arka yüzde ters örüyoruz Yine Ön yüze düz çıksın Arkadaşlar ters 2 düz 3 ters 2 düz ve kenar ilmeği Şimdi örgümüzün tekrardan ön sırasındayız arkadaşlar ve 3. sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ördüm. Şimdi kahve çekirdeği modelini yapacağız. 3. ilmeğe biraz bol yaparak 3. ilmekten şişimden geçiriyorum 3. ilmeği arkadaşlar bir düz örüyorum bir başını doluyorum tekrardan bir düz örüyorum arkadaşlar ve yine 2 ters bir düz Do doladığımız ilmek düz ve yine şişimizin başını dolayıp 2 ilmeği sağa doğru sola doğru kesiyoruz arkadaşlar. 3 ilmeği ters olarak örüyorum. 1 2 3 Bir ilmekten 5 ilmek çıkartmıştık. 5 ilmeği de düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 Tekrardan 1 2 3 tane ters örüyorum arkadaşlar. İlmeklerimin yönünü değiştirerek bu seferde sağ bir kesim yapacağım. Tekrardan şişimin başını doluyorum. İki tane düz örüyorum. İki ters. Ve kahve çekirdeği modelimize geldik. Üçüncü ilmek, iki ilmeği bırakıp, üçüncü ilmekten biraz bollaştırarak şişimden geçiriyorum üçüncü ilmeği. Bir düz örüyorum bir şişin başını dolayıp tekrardan bürdüz örüyorum ve yine iki ters ve kenar ilmeğim. Arkadaşlar tekrardan örgümüzün arka yüzündeyiz ben bu sırayı arka yüzünün bu sırayı da size göstereceğim ve bir dahaki seferde videomuz uzamasın diye Ön yüzlerde size göstereceğim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki düz. 2 düz. Ve kahve çekir çekirdeği modeli. Doladığımız ilmeği düz olarak ters olarak örüyoruz arkadaşlar ki ön yüzde düz olarak çıksın arka yüze ters örüyoruz 2 düz ve burada 2 bir ters 2 doladığımız ilmek de ters ör örülüyor arkadaşlar arkadaşlar burada 4 tane tersimiz oldu. 3 düz ve 5 5 ta tane bir ilmekten 5 tane ilmek çıkartmıştık. Orayı ters olarak örüyoruz arkadaşlar. 2. Ve 5. Tekrardan 3 düz. Bir ters. Doladığımız ilmek ters. Üç. Ve dört tane ters ilmek örüyoruz. Arkadaşlar burada. Şimdi yine iki düz. Kahve çekirdeği modelimiz. Ters. Doladığımız ilmek ters. Üçüncü ilmek yine ters ve iki, iki tane düz ve kenar ilmeğim şimdi örgümüzün ön sırasındayız arkadaşlar dördüncü sırasındayız kenar ilmeğimi örmeden aldım 2 ters arkadaşlar kahve çekirdeği modelimiz burada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz üç sırada bir defa şişin şişten üçüncü ilmeği şişten geçirerek yapıyoruz kahve çekirdeği modelini bir iki üç düz ördüm arkadaşlar 2 ters 1 düz 2 düz 3 düz ve yine şişimin başını dolayıp sola doğru bir kesim yapıyorum burada kaldı 2 tane tersim arkadaşlar o, onları da örüyorum 5 tane düz 1 2 3 4 ve 5 2 tane ters örüyorum 3. ters ile düz olan ilmeği ters yönünü çevirerek sağa doğru bir kesim yapıyorum arkadaşlar Şişimin başını doluyorum. Üç tane düz. 2 ters. Ve üç düz. Ve yine iki ters. ve kenar ilmeğim evet arkadaşlar şimdi örneğimizin ön sırasındayız kenar ilmeğimi örmeden aldım iki ters Ve burada yine kahve çekirdeğini yapacağız arkadaşlar. Üçüncü ilmeğimi şişimin üzerinden atlatıyorum. İki, i̇ki ilmek düz olarak oluyor. Burada pardon. İki ilmek düz. Şişimin başını doluyorum. Bir arttırma yapıyorum arkadaşlar. Üç tane düz oldu tekrardan. İki ters. Ve ana örneğimiz bir düz, iki düz, üç düz, dört düz, Beşin, beşinci sırada şişimizin başını dolayarak iki ilmeği sola doğru bir kesim yapıyorum arkadaşlar bir tersimiz kaldı. Onu da örüyorum. Şimdi 5 tane düz, düz örgü örüyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5 Tekrardan bir ters ilmeklerimin yönünü değiştirerek bu sefer de Sağdan sola doğru bir kesim yapıyorum arkadaşlar. İpimi arkaya alıyorum. Sağdan sola doğru bir kesim yapıyorum. Şişimin başını doluyorum. 1 2 2 3 4 tane düz örüyorum arkadaşlar. 2 ters Ve kahve çekirdeği. Üçüncü ilmekten iki ilmeği atlayarak şişimden geçiriyorum arkadaşlar. Kesim yapıyorum. Tekrardan bir düz şişimin başını doluyorum. Ve yine bir tane daha düz örüyorum. Burada iki ters ve kenar ilmeğim. Şimdi örneğimizin arka sırasındayız arkadaşlar. Ben bu sırayı örüp geliyorum. Ön yüzde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ters 3 düz. Burası kahve çekirdeği modeli arkadaşlar. 3 tane düz. 2 ters. 1 2 3 4 Ve 5. Tekrardan şişimizin başını dolayıp sağa doğru sola doğru bir kesim yapıyoruz arkadaşlar. Bakın burada hiç ilmeğimiz kalmadı. Artık kesimimiz bitti. Şimdi 5 tane düz. 2 3 4 ve 5 Şimdi burada İlmeklerimin yönünü çevirerek Az önce sola doğru bir kesim yapmıştık Şimdi sağa doğru bir kesim yapıyoruz tekrardan arkadaşlar Bir başını doluyoruz şişimizin Tekrardan Bir 2 Üç Dört Beş 5 tane düz örüyoruz. 2 ters 3 düz 2 ters ve kenar ilmeğim. Arkadaşlar şimdi örneğimizin arka sırasındayız bu sırada 5 ilmeği düzmeyi size göstereceğim kenar ilmeğimi örmeden aldım ipimi arkaya aldım 2 düz 3 ters düz bir iki iki üç dört beş doladığımız ilmek altı Evet arkadaşlar şimdi bir ilmekten 5 ilmek çıkartmıştık. Bunu 1'e düşüreceğiz arkadaşlar. 1 2 3 3 ve 4 ilmeği birini bırakıyorum dört ilmeği beraber kesiyorum arkadaşlar şimdi aldığım ilmeği bu ilmeği de bunun üzerinden geçiriyorum ve kesim oldu böyle e, şey oluyor düzgün bir şekilde çıkıyor arkadaşlar 3, 4 5 6 7 1 2 Şimdi kahve çekirdeği 3 ters İki düz Ve kenar ilmeğim Evet arkadaşlar Örneğimiz bu kadardı Beni dinlediğiniz için Hepinize teşekkür ederim Saygılar ve sevgiler arkadaşlar Hepinize iyi günler